Allahumme salli ve selam beralal seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in aminullahi ve iftali. Euzubillahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci cilt beşinci cüz birinci bölüm Canlılık ilkesinin temelleri. Allahu Zülcelal'in Nuh suresinin 13. ayet-i kelimesindeki ifadesi şöyledir. مَا la لَا lillahi لِلّٰهِ <وَقَارًا> Size ne oluyor buyuruyor Hz. Allah. Allah için bir vakar ummaz mısınız? Vakar kelimesi insanlık aleminin yaratılmış her şeye karşı duyması gereken saygı ibaresi olarak çıkar karşımıza. Yaratılan her şeyin ölçüler ve ölçü dairesinde yaratılmış olmasına saygı duyabilmek içinse belli imkanlara ihtiyaç duyarız. Bu imkanlar oluşmadıkça onlardan haberimiz olmaz. Onlardan haberdar oluşumuz o imkanların mahiyetiyle ilgilidir. Bu mahiyet kavramı insan hayatında görmediği ve bilmediği şeylere de yoktur demesine engel olur. Zira bizler hayatımızın evvelinden habersiz olduğumuz gibi hayatımızın sonrasından da habersiz varlıklarız. Habersiz oluşumuzsa önceki halimizin olmadığına yahut sonrakinin olmayacağına delil teşkil etmiyor. Varlık aleminin içerisinde her neyi görüyor olsak Onların tamamı tüm hayatımız boyunca göreceklerimizin ancak bir bölümünü oluşturabilir. Tamamını görebilmek neredeyse her insan için mümkün görünmüyor. Vahiy ilahinin içerisinde tanzim edilmiş olan her söz ve kelamı görmek işte bu manasıyla mümkün değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize bahsettiği melekler Cennet, cehennem, mizan, sorgu, sual ve Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisi dahi varlık aleminde olmayan Hz. Allah var ya da yoktur diyemediğimiz için onun yarattığı diğer unsurlar için bizler sadece inandık ve iman ettik deriz. İnandık ve iman ettik demek onları kolay ve basit yoldan kabul etmek manasına gelmez. Zira vakar kelimesine giden süreçte onlara saygı duyabilmemiz için mahiyetlerini bilmek gerekiyor. O halde saygının mahiyeti evvelen bizzat bilmekten geçiyor. Bilebilmek içinse bilinebilir olmanın mahiyetini bilmek gerekiyor. Yani bizler bir şey bilmek istesek ona Karşı taraf bunu yaparken neyi unmuş, nasıl bilinmesini istemiş diyerek bakarız. Elimize aldığımız herhangi bir maddenin içerisinde ne olduğunu bilemeyiz. Onu açarken veya onun içerisinde var olan şeylere ulaşmak isterken bunu yapan kişinin ne koyduğunu, nasıl koyduğunu, nasıl yapabileceğine dair düşüncelere dalarız. Dolayısıyla bir şeyi bilebilmenin yolu aslında o şeyin kendisinin nasıl bilinmek istediğine dair arayışla başlamaktadır. Güncel hayatımızda her sorunu çözerken o sorunu ortaya koyan bütün değerleri sorun tırnak içinde ibaresiyle ifade etmek gerekirse sahibinin beyanatı yolculuğunda elandır. O halde İnsanlık tarihi boyunca aradığımız her ne varsa o aranan şeyin içerisine konulmuş olan koyan tarafından nasıl bilinmek istediğine dair bir aray sürecidir. Eğer bunu koyan şahsiyet bir insan olsa onun kabiliyetleri belli olduğundan, açan kişi de insan olduğundan aynı meslek erbabı oluşundan kabiliyetiyle kolaylıkla o açmak istediğiniz şeyin içerisinde olanları bilmeye kabil sahibi olursunuz. Elinize ulaşan bir bilgisayar, şayet sizler bilgisayar mühendisiyseniz, içini açarken her ne kadar o bilgisayar yepyeni bir anlayışla yapılıyor olsun, mühendisliğin getirmiş olduğu temel kavramlar çerçevesinde bunu açtığınızda yeni gördüğünüz bir şeye acaba, Yeni bulan bu bilgisayarı yapmış olanlar yani bir benim meslektaşım nasıl bu bilgisayarın bilinmesini istemiştir ki diye düşünür. Buradan yola çıkar ve hareket eder ve ekseliyetle belki zaman alsa dahi bulabilirsiniz. O halde bir canlının içerisinde var olan herhangi bir şeyi anlayabilmek için evvelen bizzat, o canlılığı sizin de kurgulayabiliyor olmanız gerekir. Herhangi bir canlının içerisinde ve yapı taşlarında neyin olduğunu anlayabilmek, onu yapmış olanın nasıl bilinmesi istediğine dair izler ve işaretler taşır. Bu hakikatle bakıldığında şurası çok nettir. Saygı olarak anılan vakar kelimesi Kur'an-ı Azimüşşan'da başta olmak üzere Arap dünyasında ağırlık anlamına geliyor. Ancak bu ağırlık yavaş hareket etme anlamına gelmiyor. Bu ağırlık yapılan herhangi bir hareketin karşı taraf tarafından anlaşılabilir olması arzu ediliyor. Dolayısıyla saygın bir kişilik Girdiği herhangi bir ortamda o güne kadar takınmış olduğu tavırlar karşılığında hayatının oluşturduğu ağırlığın herkes tarafından kabul edilmesini bekliyor. Takından bu tavır sadece bir kibir özelliği anlamında ele alınmamalıdır. Bir alim hayatı boyunca ilimle iştigal eder. İlmiye ile oluşan iştigal, onun kendisinde ilmin getirdiği bir ağırlığı oluşturur. Bu ağırlık girdiği herhangi bir ortamda talebeler yahut dinleyicilerin o kişinin ilmine duydukları saygıdan ötürü bir ağırlık meydana getirir. Bu ağırlığın kibirle kıyasıysa burada olaya karşı yapılmasıdır. İlme karşı değil, ilim adamına karşı, haddinden fazla gösterilen ilgi ve alaka ilim adamınınsa bu ilgi ve alakanın kendi şahsına ait olduğu düşüncesi ne yazık ki ilerleyen bir süreçte de kibre vesile olur. Kibir bu hakikat dairesinde kişinin yaratılmış herhangi bir şeyi kendisinden bilmesiyle kendisini yaratıcı yerine koyarcasına hareket etmesi onun adına haşa karar verebileceğine dair iddiaya sahip olması anlamına gelir ki, Kur'an-ı Azimüşşan'da şeytanın büyüklenmesi de bu mahiyetle gözümüzün önündedir. Ortaya çıkan bu ağırlığın sadece mana aleminde değil, maddi dünyada da oluşturduğu bir kütle çekimi vardır. Bu kütle çekiminin gökte var olan bütün cisimlerde de olduğunu görürüz. Kütlenin büyümesi, o ağırlığın varidatı karşılığında gerçek bir yakınlık ve bu yakınlıkla beraber cismani bir görüntünün hasıl olmasına vesile olur. Bu görüntü olmasa dahi burada var olan bir şekim gücü, bu saygın bir ağırlığın mevcudiyetine dair işarettir. Allahu Zülcelal'in Nuh suresinin 13. ayeti kerimesine kadar, Beyanatları ise bizim gördüklerimiz üzerinedir. Görmediğimiz her ne varsa onun desteğine, onun ilgisiyle ve alakasıyla ve onun emirleriyle olduğuna dair bütün beyanatlar yine ayetlerin içerisine serpiştirilmiştir. Hakikati ilahi odur ki kişinin vakar sahibi olabilmesi ve o vakar ile hareket etmesi aynı zamanda o yaratılmış her şeyin içerisinde yaratıcının niyetini kavramak üzerindedir. Yaratıcının niyetini kavrayabilmek içinse bizlerin meslektaş olması gerekir. Biraz önce anlattığımız ibareyle. Madem ki bizler yaratılmış olarak bir yaratıcının yarattıklarına haşa meslektaş gibi bakamayacaksak bu durumda Onların tamamını varlığının bir varlık tarafından emille yaratıldığına ve bizim anlayabileceğimiz cüze getirildiğine iman ederiz. Öyleyse o yaratılmış her şeyin içerisinde benim meslektaşım olamayacak olan Allahu Zülcelal'in benim anlayabileceğim kapasitelerde düşüşler ve insani algılar meydana getirmesi gerekir. Bu algıların tamamı ancak ve katiyetle o büyük erbabın mesleğin kendisinde yaratmış olan her şeyi yaratmış olan Allahu Zülcelal'in bir tecellisi yani bir imzası gerekir. Onun imzasının olmadığı hiçbir şey olamaz. O halde onun yarattığı her şeyde onun imzasıyla onun niyetini araştırabiliriz. Bu durum... O elektronik mühendisi olmamış bir kişinin o bilgisayarı açtığında onun kullanıcısı olarak hareket etme kabiliyetiyle elde edebileceği şeyler kadar da sınırlıdır elbette. Ancak o bilgisayarın içerisinde o sınırları aşabilecek bir kılavuz hasıl olsa bu durumda o kılavuzdaki işaretler takip edilerek içerik üzerinde nelerin kıymetli olduğuna, nelerin kendisi için daha önemli olduğuna dair fikriyatımız oturaklı bir hale gelecektir. O halde ince nokta şurası. Allah-u Zülcelal'in yarattığı her şeyde O'nun bir imzası olması gerekli ki ben o imzaya bakarak O'na nasıl saygı duyabileceğimi öğrenebileyim. Madem ki O'nun yarattığı her şeyde O'nun imzası vardır, o halde onun yarattığı her şeyde bir canlılık vardır. Şu halde canlılığın ana ilkesi sadece ve katiyetle yaratılmış olması gerekliliğine adlandırılmalıdır. Canlılığın bu temel ilkesi üzerine bina edilmiş her nevi diğer unsurlarsa o canlının nitelikleri kapsamına girer. Dolayısıyla bir şey cansız demek, Onda imza yoktur sözüyle ifade edilebilir. Istilahi manada bir taşa cansız kelimesi söylenebilir. Ancak hakikatte o taşın canlılığı onda var olan imza ile kaimdir. Ona saygı duyabilmekse o imzayı görebilmekle mümkündür. Madem ki onu herkes göremeyecek, o halde o imzayı görebilecek olanlar da o saygı çerçevesinde lillah ile cem olanlardır. Allah için yola çıkmış olan her kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği imkan ile Allah'ın büyük bir meslek erbabı gibi düşünseniz tırnak içinde yarattığı her şeydeki imzasını görebilmenize işaret eder. Zira ancak peygamberler ve o peygamberlerin yolunu takip etmiş olan büyük futuhat alimleri, alimler ve sonra müderrisler bu hakikati ilahiyeyle o imzayı beyan ederek bizlere gözümüzü açacak noktaya taşıyorlar. O halde onlar o Allahu Zülcelal ki her şeyde var olan imzasını görmüş ve ona tazim edebilmiş olma cihetini taşıyor. Bu aynı zamanda Allahu Zülcelal'in yarattığı her ne varsa onları görebilme imkanının da mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Burada sadece ve katiyetle bu dünyada kafa gözüyle göremeyeceğimiz pek çok şey vardır. Bunların başında ise elbette Allahu Zülcelal gelmektedir. Ancak Allahu Zülcelal'in vermiş olduğu ihsanı ilahi ve onun aktarmış olduğu her nevi cüzler bizlere o canlının içerisindeki onun nasıl bilinmek istediğine dair önemli işaretleri göstermektedir. Mesele bu canlılık ilkesi kavramında yaratılmış her şeyin canlı olduğunu kabul ederek o canlıların içerisindeki cananın istediğini bulabilmektir. Allahü Zülcelal'in yarattıklarından bilmediklerimizse bu saygınlığa sahip olan büyük saygıdeğer varlıkların söylemleriyle kabul edilmek zorunda kalır. Resul-i Ekrem'e Aleyhissalatu Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam'ı görmüş olması, onunla yarenlik etmiş olması ve onun hakkındaki beyanatları onun bir canlı olduğuna, bizim de ona saygı göstermemiz gerektiğine dair Önemli bir işaret ve delildir. Ağırlığın beyanı işte bu yine kütledir. Ancak kütlenin vasfı sadece dünyevi mahiyette ele alındığından bugün için elle tutulamayan şeylere kütle sahibi olmadığı ibaresi sunulmaktadır. Hacmi sadece kendi görmüş olduğu kayıtlar altında kabul eden bu fizik anlayışı ne yazık ki Melaike'nin bir kütlesi olacağını iddia edemez. Ancak hareketin içerisinde var olan her değer, o kütlenin mutlak bir ağırlığı olduğuna, ancak o ağırlığın görülemeyecek cihette hızlı, yahut başka bir formda var olduğuna dair önemli işaretler taşımaktadır. Şu halde bizler, canlılık ilkesinin bu temeli üzerine, canlılık ilkesini beyan etmeye gayret ederiz. Böylelikle o mahiyet var olan bütün canlılar içerisinde aranan o imzanın işaretlerini bizlere gösterecek olan Rabbimize bir adım daha yaklaşabilmenin imkanına vesile olur inşallah. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.